Beni zaman kuşatmış, Mekan kelepçelemiş, Ne sanattır ki, Her şey her şeyi peçelemiş, Perde perde veralar, Işık başka, Nur başka, Bir anlık visal başka, Kesiksiz huzur başka, Renk, koku, ses ve şekil, Ötelerden haberci, Hayat mı bu sürdüğün, kabuğundan ezberci? Yoksa göz, görüyorum sanmanın öksesimi mi? Eza'da dipsiz sükut, duyulmazın sesimi. Rabbim, Rabbim, Yüce Rab, Alemlerin Rabbi, Sen. Sana yönelsin diye icat eden kalbi Sen. Senden uzaklık ateş, sana yakınlık ateş, azap var mı alemde, fikir çilesine eş. Yaşamak zor, ölmek zor, erişmekse zor mu zor? Çilesiz suratlara tüküresim geliyor, evet, ben bir kapalı hududu aşıyorum. Ölen ölüyor, bense ölümü yaşıyorum. Sonsuzu nasıl bulsun pösteki sayan deli? Kendini kaybetmek mi visalin son bedeli? Mahrem çizgilerine baktıkça örtünen sır. Belki de benliğinden kaçabilene hazır. Hatıra küpü, devri. Sen de ey hayal, gömül. Sonu gelmez visalin gayrından vazgeç gönül. O visal... Can sendeyi kendi yanına etmek veda Elveda toprak Güneş Anne Ve yar Elveda